Değerli izleyenler, ülkenin tarafsız alan haber bilgilerine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer, Tarık Yılmaz, Tarık Haber.com'un haber bilgileri haber başlıyor. Yaklaşık 23.03'e kadar bu ekranlarda ee, gününe çıkan gelişmeyi bizler için paylaşacağız bendim. Ama haber bilgilerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak ee, olursak. Sosyal cep, Tarık Haber, Pinterest, Tarık Haber, Lamp Tarık Haber. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, Linkedin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Ground, Type 73, 8, Youtube Tarık Haber, TVBG ve Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya e, kanallarımızı tanıcak olursak, Bir Kolay'da yayındayız, Big Olay kanalımız Tarık Haber, ilerleyenize ulaşabilirsiniz. Thank you. çalmaya yeniden geldi loop çalmaya devamız daha kapı aktif tanımizle Aktivite yarın ne işe yarar? Nevi de Robert is you and me? Mm -hmm. Yeah, yeah. Yo, yo! Twitter'da <Gülüyor> <Gülüyor> sohbet e, odaları var, Twitter'daki sohbet odalarını ben bizde takip edebilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. <gülüyor> Efendim ilk haberimiz. Değerli izleyenler, ziyaret iş tepkisi geldi. Gergin dakikalar ee, Akşener'de yanıt verdi. Akşener'in Mersin ziyaretinde söz vermiştiniz geldiğini, korumaları beni itekte de Ziyaretlerine ziyaretlerini ara vermeye devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Son olarak Mersin'e gittiği programlara da aynı. esnaf ve vatandaşlar bir araya gelen Akşener'in ziyaret sırasında işten atıldığını belirten bir vatandaşla korumalar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Akşener'e Büyükşehir Belediyesi'nden 4000 insan çıkarıldı, haberinizde var değil mi? İttifak yaptığınız insanların buna sebep oldu diyen Vatandaş, koruma tarafından bölgelerden uzaklaştırıldı. Haber. Haber. Güncel. Akşener'in Mersin ziyaretinde söz vermiştiniz gerginliği, korumalar beni itekledi. Akşener'in Mersin ziyaretinde söz vermiştiniz gerginliği, korumalar beni itekledi. Ziyaretlerine ara vermeden devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak Mersin'e gitti. Programlar dahilinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akşener'in ziyareti sırasında işten atıldığını belirten bir vatandaşla korunalar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Akşener'e Büyükşehir Belediyesi'nden 4 bin insan çıkarıldığı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu diyen vatandaş korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. 2023 seçimlerine bir yıldan az bir zaman kaldı. Seçim hazırlığını il il gezerek devam ettiren İyi Parti lideri Meral Akşener Mersin'de vatandaşlarla buluştu. Ziyareti sırasında kucağında çocuğuyla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz Büyükşehir Belediyesi'nden atıldığını belirterek, ittifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu dedi. Akşener de bu sözlerin ardından Mersin'de ittifak yapmadık ifadelerini kullandı. Göz daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada korumalar tarafından iteklendiğini iddia etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti öncelikle seçmenini velinimet'i görür. İYİ Parti'nin tüm mensupları bu milleti başının üstünde taşır, bu milletin tercihlerine kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar dedi. Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaretinde partililere seslenen Akşener, siyasetçilerin ülkeyi daha iyi yönetme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Akşener'in koruma aracı üç kişiye çarptı. Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Partiye katılanlara rozet taktı. İyi Parti öncelikle seçmenini velinimet'i görür. İyi Parti'nin tüm mensupları bu milleti başının üstünde taşır. Bu milletin tercihlerine kadınıyla erkeğiyle saygı duyar diyen Akşener, konuşmasının ardından partiye katılan kişilere rozet, evlilik hazırlığı yapan bir çifte de nişan yüzüklerini taktı. Akşener, daha sonra Mersin'i kalkındırmak ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen Ben kadının Bulun'un Adayım programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Tepki gösteren vatandaşa yanıt, Mersin'de ittifak yapmadık. Bu sırada kucağında çocuklu Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, Büyükşehir Belediyesi'nden 4 bin insan çıkarıldığı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu ifadelerini kullandı. Akşener'e İstanbul'daki esnaf ziyaretinde protesto. Korumalar devreye girdi. Akşener'in Mersin'de ittifak yapmadık şeklinde karşılık verdiği açık göz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı. Açık göz, gazetecilere 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesi'nden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek şunları kaydetti. Haksız şekilde işimden edildi. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi söz vermiştiniz ne oldu diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amacımız bir araya getirmek deyip açıkladı. Son ankette çarpıcı sonuçlar. AK Parti kritik sınırda, CHP ve İyi Parti ise. Okul bahçesinde yere yığılmıştı. 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, LSS, son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünya. Haber bütünü devam ediyor yaklaşık 23, 37 kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gençlere böyle seslendi değerli isteyenler, benim karşımda da taviz vermeyin Erdoğan'a dikkat çeken sözler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle seslendi benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da serdivan Kapadokya spor savunu düzenen ilk oyum, Erdoğan'a ilk oyum. AK Parti gençlik buluşması programına katıldı. Buradaki 20 seçimler ilk kez oy kullanacak olan gençlerin çok önemli olduğu belirtiler. Doğan oylara sahip çıkmasını, çıkılmasını isterken özgürlüklerinden vazgeçilmemesini istediler Doğan. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla vermeyin Çünkü geleceğimizi ufku açık gençlere emanet edebiliriz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle seslendi. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle seslendi. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan kapalı spor salonunda düzenlenen ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye gençlik buluşması programına katıldı burada 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin çok önemli olduğu belirten Erdoğan, oylara sahip çıkılmasını isterken özgürlüklerinden de vazgeçmemelerini istedi. Erdoğan, benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü geleceğimizi ufku açık gençlere emanet edebiliriz ifadelerini kullandı. Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ilk oyum Erdoğan'a, İlk AK Parti'ye gençlik buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin umunu, gözlerinin nurlu geleceklerinin teminatı gençlerin her birini kalbi duygular ve muhabbetle selamladığını söyledi. Ülkenin tüm gençlerine ve genç yüreklerine selamlarını gönderen Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları yatırımların Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek bugün Sakarya'da toplam yatırım bedeli 3 milyar 790 milyon lira olan eser, hizmet ve projeyi şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sakaryalı kardeşleriyle hasret giderdiklerini, hasbihal ettiklerini, 2023'e doğru giderken Sakarya'daki özellikle ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yenilediklerini aktaran Erdoğan, şimdi de sizlerleyiz. Şimdi... Genç bir kız kardeşi, kızım diyor ki dört yıldır seçim görmedik, derleniyoruz. Öyle mi? Geldi, sekiz ay var. Sekiz ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençlik burada. Biz şimdi gençlerimizle bir aradayız. Heyecanınız için, sevdanız için, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan şu Muazzam coşkunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Genel merkez gençlik kollarımızı, böylesi müstesna bir atmosferde gönüllerimizi bir araya getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine yanıt: Yollar tıklım tıklım dolu, bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Gençlerimizin dizimizmine şahit oluyor. Sadece son 1,5 senede ülkemizin dört bir yanında 25 gençlik buluşması yaptık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti. Bunların bir kısmını Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Şehir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. İstanbul'un fethini Yeşilköy'de yarım milyonun üzerinde kardeşimizle birlikte kutladık. Adana'da 81 vilayetimizden gelen 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Önceki hafta Samsun'da Teknofest Karadeniz'de yine gençlerimizle... Bu haberdeyi Gönderdik evet, benim ana şey haber. Sıtkiye seçimlerinde hmm. ilk kez oy kullanacak. Siz gençlerimizde bir aradayız. <gülüyor> Erdoğan, seçimin önemli olduğunu, ama gençler için ilk defa oy kullandıkları seçimlerin daha önemli olduğunu söyledi. Gelecek seçimlerin gençler için ne anlama geldiğini özellikle bildiği için bugün burada genel merkezlerinin yürüteceği bir kampanya başlattıklarını açıklayan Erdoğan, adını ilk oyum Erdoğan'a. İlk oyum AK Parti'ye olarak belirlediğimiz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır. Bu salondur. Biliyorsunuz 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar diye konuştu. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Erdoğan Sandıkta oy kullanmanın 3-5 dakikalık bir işlem olmanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu. Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanı'nı, mecliste sizleri yine 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Bir başka ifadeyle sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, Hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta sandıkta tercihinizi Türkiye'miz için kiminle yaptığına, hangi mücadeleyi verdiğine, hangi bedelleri ödediğine, hangi kazanımları sağladığına bakarak yapmanız olacaktır. Unutmayınız... Seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak ehemmiyete sahiptir. Bunun için sizlerden her şeyden önce oyunuza, yani iradenize, yani geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Gençlere hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle, sosyal medya ile asla tutmayacakları, ikçi de, altı da, üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin diye seslenen Erdoğan şöyle devam etti. İradenize yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesini kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açık konuşuyorum. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri yürt, rızdanı yürt, irfanı yürt, ufku açık gençlere emanet edebiliriz. Milletimizin geleceğini ancak aklı selim ile düşünen, kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile üreten gençlere emanet edebiliriz. Bunun için sizlerden siyasetin sabun köpüğü hükmündeki tartışmalarıyla değil, ülkenin ve milletin geleceğini inşa etme yönünü ifade eden Platon'dan, İbni Haldun'a kadar tüm büyük düşünürlerin konusu olan asıl vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum. Gençlere yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Erdoğan, Gençlik kollarının ilk oyun kampanyasının gençlere sadece kuru kuruya sandığa gitmeyi değil, orada kendi geleceklerini inşa etmek için gereken fikri donanımı da kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi. Bu anlayışla seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanyayla 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz diyen Erdoğan, ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacaklarını, koşturacaklarını, Türkiye satfında ak gençlik rüzgü estireceklerini söyledi. Erdoğan, buna hazır mıyız? Bak dört yıldır seçim görmedik derleniyoruz diyorsun. Tamam. Ona göre, hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi yargılamadan, partimizi, davamızı, büyük ve güçlü Türkiye sevdamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Rabbimizin yardımı, siz gençlerimizin gayretiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinden de inşallah zaferle çıkartacağız diye konuştu. Bu bayrak yarışında nöbeti gençlerin arasından çıkacak siyaset, bürokrasi, bilim, kültür, sanat, spor, girişimci gençlere devredene kadar durmadan, duraksamadan gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, sevgili gençler sizler gerçek anlamda 1950'de başlayan çok partili siyasi hayata geçişimizin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra sandığa gidecek en büyük gençlik vurgusunuz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon olan Türkiye'de iktidara 10 milyon 808 bin oy alarak gelmişti ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimini nüfusu 82 milyon olan Türkiye'de 26 milyon 330 bin oyla tamamladıklarını hatırlattı. AK Parti'nin ilk kez iktidara geldiği 2002 seçiminden sonra nüfusu %26 artan Türkiye'de oylarını yaklaşık %150 artırdıklarına dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu. Bu artışı en çok neye borçluyuz biliyor musunuz? Gençlerimize borçluyuz. Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe gençlerimizin sandığa gitme oranı arttıkça AK Parti'nin oyu yükseldi. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı. 30 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25 Ekim indirdi, 18 Ekim indirdi. 25 yaşa indiren biziz. 18 yaşa indiren de biziz. Çünkü CHP gençlere güvenmiyordu. 25 yaş, meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız? 18 yaş, meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız? Bu ifadeleri kullanıyorlardı. Biz ne dedik? Kendinize gelin. İstanbul'un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı. İşte biz o ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla biz gençliğimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki bizim gençliğimiz şu anda nasıl parlamentoda 18 yaş genç, parlamentoyu evirip çeviriyorsa bundan sonra bunu çok daha başarılı bir şekilde yürütecek Gezi Parkı odaklı olayların başladığı 2013 yılında birilerinin yine harflere döktükleri semboller üzerinden gençlerle aralarındaki bağım koptuğunu varsayarak ellerini oluşturmaya başladığını söyleyen Erdoğan, hemen bir yıl sonra yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde %52 ile o güne kadar en yüksek oyu aldıklarını, milletvekili seçimlerinde %50, mahalli seçimlerde %44 oy alarak rekor seviyelere ulaştıklarını bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'dan 2'ye, FETÖ'den de yaşa kadar tüm terör örgütlerinin üzerlerine saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerden aldıklarını bile getirerek şöyle devam etti ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe gecesi de yine sizlerde eser yazdınız o gece meydanlarda aksakallı prifanilerde çocuğunu evinde bırakıp meydanlara koşan kadınlarımızla beraber en çok da gençlerimiz vardı. Sevgili gençler benim en yakın mesaj arkadaşlarımdan bir tanesi olan, iletişimini yürüten Erol çok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı, ismi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ın da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah. Bu ülkenin gençlerine karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Sakarya'da bugün gençlerle birlikte olduklarını, 2023 seçimlerinin yapıldığı günde yine gençlerle omuz omuz'a yol yürüyeceklerini belirten Erdoğan, buna rağmen kendi kısır siyasi görüşlerini, ideolojik dayatmaların, sakkınlıklarını ısrarla gençlerimizin tamamına teşmil etmeye çalışanlar elbette boş durmuyor, durmayacak. Sakarya'dan şu güzel salonun atmosferinden tüm bu istismarcılara sesleniyorum. Gençlerimizi rahat bırakın, gençlerimizin yakasından düşün, gençlerimize yalan söylemeyin, gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye, zihnini bulandırmaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlere sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizin özgürlüklerini ellerinden alarak onları modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Şimdi buradan tekrar ediyorum. Kimlere? CDB'ye. Kimleri? CDB Kimleri? Altınlı Masanın etrafında bulunanlara. Ya siz değil miydiniz? Gençlerin seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşünmeye çalışırken bize karşı çıkanlar. Siz değil miydiniz? Bizi, parlamentoyu ve belediye meclislerini çoluk çocukla doldurmakla itham edenler. Siz değil miydiniz? Her bir gencimiz yüksek öğrenim imkanına sahip olsun diye 81 vilayetimizde üniversite kurmamızı kıyıya eleştiren, siz değil miydiniz, anayasa mahkemesini dava açarak gençlerimize verdiğimiz bursları engellemeye çalışan, gençler bunlara soralım, siz değil miydiniz, kız evlatlarımızın eğitim-öğretim özgürlüğünün önünü kesmek için üniversite kapılarına ikna odaları kuran, siz değil miydiniz, Sırf imam hatiplerin önünü kesmek için tüm meslek okullarını özellikle öldürmeye çalışan. Siz değil miydiniz? Hanım kardeşlerimizin başörtüleriyle çalışabilmelerini engellemek için yönetmelikler çıkartan. Siz değil miydiniz? Yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını arttırmaya, kredi ve burs imkanlarını genişletmeye çalışırken bize engel üstüne engel çıkartanlar. Siz değil miydiniz? Yerli arabamız TOK'tan yerli insansız hava aracımız bayraklara kadar her teknoloji atılımımıza balta vurmaya çalışan, velhasıl siz değil miydiniz, geleceğimiz ve özellikle de gençlerimiz için yaptığımız her hizmetin önüne TAKOZ olan, konut kampanyamıza kul takmak için iftiralara başvurdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TAKOZ siyasetinin son örneğini TOKİ vasıtasıyla başlattıkları 250 bin sosyal konut kampanyasında bir kez daha yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti. Biliyorsunuz gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak %20 oranında yani 50.000 konutluk kontenjanı gençlerimize ayırdık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizin konut sorunlarını şimdiden çözmelerine yardımcı olarak daha büyük, daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalarını sağlamaktır. Buna da karşı çıktılar. Konut kampanyamıza kut takmak için akıllara zarar nis yalanlara, nis iftiralara başvurdular. İş yapmak, hizmet ve proje üretmek yerine Günlerdir nefeslerini bizim projemize çamur atmak için harcıyorlar ama biz 20 yıldır bu kervanı onara rağmen yürüttüğümüz için hiçbirine kulak asmıyoruz. Salgın döneminde de benzer yöntemlerle ülkemizi küçük düşünmeye, milletimizi tahkir etmeye çalışmışlardı. Sonuçta Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten ülke olarak sadece kendi vatandaşlarına gereken hizmetleri vermekte kalmadı. Dünyanın dört bir yanına da yardım etti. Böyle ülkeler vatandaşlarını adeta ölüme. Sonuçta Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten ülke olarak sadece kendi vatandaşlarına gereken hizmetleri vermekte kalmadı. Dünyanın dört bir yanına da yardım etti. Diğer ülkeler vatandaşlarını adeta ölüme terk ederken, biz dünyanın dört bir yanındaki hasta insanlarımızı ambulans uçaklarla yurdumuza taşıdık. Gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı. türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler, karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun bu tür 5. kol faaliyeti ürünü kampanyalara alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer, yine Türkiye olacaktır. Şimdiden bunun işaretleri görülmeye başlandı. Gelsinler, teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımızda gönlümüz de açık. Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Halil Fektaşi Veli'nin, Ahi Evra'nın yaşadığı toprakların bereketi ve bıraktığı medeniyet mirasının gücü hepimize yeter diye konuştu. Gençlere, sizlerden tek isteğim kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin diye seslenen Erdoğan, şunları kaydetti. Yeter ki siz özgürlüğünüze sahip çıkın, iradenize sahip çıkın, geleceğinize sahip çıkın. Yeter ki inancınıza, insanınıza, tarihinize, kültürünüze, tecladınıza sahip çıkın. Yeter ki kendinizi geliştirin ülkenin kazanımlarına sahip çıkarken vizyonunuza da sıkı sarılın. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir. Hazırsanız hemen son cümlelerimizi okuyalım. Gül Seda ile Türkiye büyüsün. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, biri olacağız, biri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kampanyanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, konuşmasının sonunda gençlerle beraber Orhan Gencebay'ın Mevsim Bahar olunca şarkısını dinledi. Erdoğan, daha sonra ilk oyun AK Parti'yi, ilk oyun Erdoğan'a yazılı grafitilere imza attı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika haberleri. Canlı borsa. Finansal veriler Forex aç tarafından. Son dakika. Bir haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Geldiği çalışma çıktı, kafasından vurulduğu değerli izleyicilerin En mutlu günleri kanla bulandı, torununun kanasında hayatını kaybetti. Adana'da torunun kanasında gelen 90 yaşındaki Rahime Eker, mahallede çalış çalışan iki grubun arasında kalarak hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulunan kelimet damat, yaşananların ardından çok hakikati, Tarihsiz kadının yakınlarının altları ise yürekleri yakınmış. Haber, haber, yaşam. En mutlu günleri kana bulandı. Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulandı. Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti. Adana'da torununun kınasına gelen 90 yaşındaki Rahime Eker mahallede çatışan iki grubun arasında kalarak hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulanan gelin ve damat yaşananların ardından şoka girdi. Taliksiz kadının yakınlarının ağıkları ise yürekleri yaktı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada torununun kınasına gelen yaşlı kadın hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulanan gelin ve damat hayatlarının şokunu yaşarken yakınlarının ağıkları ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Çatışma araç içinde başladı. Edinilen bilgiye göre olay, Mert-i Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen siyah otomobille beyaz bir otomobil, Selahaddin Eyyubi mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki şahıslar birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada siyah otomobil kaçarken 38122 sokağa geldiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildekiler de bu sırada ateş ederek kaçtı. Otomobilde yaralanan 3 kişi çıkarak hastaneye gitti. Sırada siyah otomobil kaçarken 3822 sokak geldiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildekiler ise bu sırada ateş ederek kaçtı. Otomobilde yaralanan 3 kişi de çıkarak hastaneye gitti. Torunun kınası için geldi, canından oldu. Otomobil çarptığı sırada torununun kına töreni için gelen ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 90 yaşındaki Rahim Eker, Beyaz otomobilden sıkılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada Eker'in akrabası Sile Yıldız, da aynı kurşunlar sonucu yaralandı. Yıldız, otomobille hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan beyaz otomobil ve içerisindeki şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kına töreni yapılacak olan Merve ve Velit çifti ise olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Rahime Eker'in yakınlarının ağaçları ise yürekleri dağladı. Bu sırada gazetecilere konuşan Rahime Eker'in oğlu Mevlüt Eker. Biz düğün için gelmiştik. Bu kişileri tanımayız. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem öldü diye konuştu. Olayı gören Muzaffer Korkmaz, ben evden tam çıkarken silah seslerini duydum. Kendimi korumaya aldım ve beyaz bir araç buraya çarpan aracı kovalıyordu. İki araçtan da birbirlerine silah sıkıyorlardı. Siyah otomobil burada kaza yaptı. Diğer araçta kaçtı ifadelerini kullandı. En çok aranan haberler. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca burada olacağız. Yani 23.03'e kadar bu ekranlarda olacağız değerli izleyenler. geldi. Kristiyan ona da kanlar içinde yerde kaldı değerli yerler. Değerli izleyenler. Kraliçin kaptanı Cristiano Ronaldo kanal içinde yere kaldığı hitamları korkutan sakatlık yaşandı. Son dakika ben öyle UEFA Uluslararası'nda bu ikinci grup maçında, Şekia ve Portekiz karşı karşıya geldi. Bırakmış yerindeki Fortuna Arena'da yönelen müsabakının, 13'ün dakikasında yaşanan bir olay sonrasında yürekler azı geldi. Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo kaleci Thomas Valtic ile çarpıştı. Yıldızlık futbolcu aldığı darbe sırasında kanlar içinde yerde kaldı. Sağlık görevlerine müdahale ettiği Ronaldo'nun burnunda bir sakatlık meydana geldiği şey detaylar. Spor. Spor. Dünyadan futbol. Son dakika Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı. Hayranlarını korkutan sakatlık. Son dakika Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı. Hayranlarını korkutan sakatlık. Son dakika haberleri. UEFA Uluslarar A Ligi 2. grup 5. maçında Çeker ile Portekiz karşı karşıya geldi. Fırak şehrindeki Fortuna arenada oynanan müsabakanın 13. dakikasında yaşanan bir olay sonrasında yürekler ağza geldi. Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, kaleci Thomas Vafik ile çarpıştı. Yıldız futbolcu aldı darbe sonrasında kanlar içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Ronaldo'nun burnunda bir sakatlık meydana geldi. İşte ayrıntılar. Son dakika haberleri, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. karşılaşmasında Çekya, Portekiz'i konuk etti. Çekya'nın Trak kentindeki Fortuna arenada oynanan müsabaka oldukça tempolu başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası ise yürekler ağza geldi. Korkutan çarpışma. Maçın 12. dakikasında çeker ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Cristiano Ronaldo, kaleci Thomas Vazlik ile bir çarpışma yaşadı. Kanlar içinde yerde kaldı. Dünyaca ünlü Yıldız, aldığı darbe sonrasında kanlar içerisinde yerde kaldı ve Hakem Zovanovic, hemen sağlık görevlilerini saha içerisine davet etti. Oyuna devam etti. İlk müdahalesi yapılan Ronaldo'nun burnunda bir sakatlık yaşadığı görüldü. Burnundaki kanın durmasını bekleyen yıldız futbolcu, tedavisinin yapılmasının ardından ayağa kalktı ve oyuna devam etti. Kırık şüphesi. Cristiano Ronaldo'nun burnunda kırık şüphesinin olmasına rağmen maça devam ettiği bildirildi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. İyi Bu haberimizle birlikte tarikhabey.com'un haber videonun sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorum https://haber.parkhaber.com bekleriz. semiz yer alan reklamlar arkadaşlar bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha güçlü ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak ve iyi akşamlar diliyorum. Son çıkar.